Merhabalar 24 Aralık 2021 tarihinde 2021'in son Satürn Uranüs karesini yaşayacağız arkadaşlar. Ee, aslında 2021 yorumlarında Ocak ayından beridir sürekli olarak anlatmaya çalıştığımız şey bu Satürn Uranüs karesi üzerine temellendirilmişti. Biliyorsunuz yıl başından itibaren hem ter hem de Satürn Kova burcuna yerleşti. 2018 yılından bu tarafa da Uranüs Boğa burcunda bulunmakta ve 2021 senesi içerisinde aslında yıl boyunca Satürn-Uranüs karesinin etkilerini bizler haritalarımızda, kişisel hayatlarımızda ve kolektif olarak, küresel olarak hissettik. Ancak belli tarihlerde bu görünümün tam etki yaptığı Şubat, Haziran ve son olarak 24 Aralık tarihlerinde enerjilerin yoğunlaştığı, sıkıştığı süreçleri deneyimledik sizlerle beraber. Satürnün Kova burcuna geçmesiyle beraber özellikle 11. evetamlarında bir takım kısıtlamalar, bir takım engellemeler yaşandı. Nedir bunlar? E, toplumlar, kalabalıklar, e, hayallerimiz, umutlarımız sanki bu sene itibariyle gerçekten birçoğumuz umutlarımız, hayallerimiz konusunda e, bir takım hayal kırıklıklarına uğradık. Bunun yanı sıra kalabalıkların, kitlesel hareketlerin veya başımıza gelen karmik etkilerin aslında kolektife e, tesirleri üzerinde hem fikir olduğumuz bir sene deneyimledik. Tabi Jüpiter'in burada olmasından ötürü aslında zaman zaman bu alanlarda rahatlık yaşasak da, bir takım rahatlamalar yaşasak da deneyimledik devam edindi, Devamındaki süreçte ciddi anlamda artık hayatımızda bir şeylerin değişmesinin gerekli olduğunu fark ettiğimiz ve bununla beraber bir şeylerin ters gittiğini anladığımız bir yıl oldu. Birçoklarımızın hayatında önemli radikal değişimler, kadersel değişimler yaşanırken birçoğumuzun hayatında da kopuşlar, bitişler ve yeni başlangıçlar söz konusu oldu. E aslında bu dönü, dönem e, 2020 senesi itibariyle sert bir şekilde kendisini gösterdi. Pandemi hareketleriyle de beraber ve 2021'de harekete geçtiğimiz, aksiyon aldığımız ve hayatımızda eylemsel sonuçlarını görmeye başladığımız bir e, durum yaşadık. E, dolayısıyla aslında 2021'in bu kadar kırılmalarla dolu oluşunun temel sebebi Satürn-Uranüs karesinden kaynaklanıyordu arkadaşlar. Şimdi öncelikle biraz Satürn'den bahsedelim, Uranüs'ten bahsedelim. Sonra bu karenin yıl boyunca bize anlatmaya çalıştıklarından bahsedelim ve artık 24 Aralık tarihinde yılı kapatırken bu enerjinin bizleri yine hangi alanda sıkıştıracağından bahsedelim istiyorum. Son olarak da yükselen burçlara ilişkin bu Satürn-Uranüs karesinin etkilerini yorumlayacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Evet, ne dedik? Satürn. Satürn, e, astroloji aslında karmanın gezegeni, zamanın efendisi olarak e, kabul edilir. E, haritalarımızda, özellikle Satürn'ün bulunmuş olduğu ev konularında ciddi karmalar, ciddi zorlanmalar, blokajlar yaşarız ve aslında burası bizim kaderimizin dönüm noktası olan yerdir ve e, buradan yaşatmış olduğumuz kırılmalar, blokajlar ve engellemelerle beraber e, bir konuda o hayatımızın hangi konusuysa bu konuya dair artık tecrübe kazandığımız, yeterince emek verdiğimiz ve hak edişlerimiz aldığımız bir alandır. Satürn'ün bulunmuş olduğu ev konuları. Yani Satürn çaba ister, mücadele ister, samimiyet ister, kendisini göstermek ister. Ancak bu süreçte özellikle Satürn buralardan geçerken bazı engellemeler, bazı gecikmeler, bazı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalır. Zaten yıl boyunca özellikle Satürnün kova burcundaki etkileşimiyle beraber e, kamusal alanlarda bir takım kısıtlamalar e, yaşadık, e, pandemi ve aşı ile alakalı gündemler yaşadık. Bunun yanı sıra e, bir takım toplumların, ülkelerin hayatındaki değişimlere şahit olduk. E, aynı zamanda kitlesel olarak aynı gemide olduğumuzu e, bir şekilde aslında e, süreçleri beraber yönetmemiz gerektiğini fark ettiğimiz bir yıl oldu arkadaşlar. Bireysellikten ziyade e, biraz daha toplumsallığa yöneldiğimiz insanların aslında kaostan birbirine kenetlendiği bir süreçte yine Satürn'ün 11. ev yani Kova Kovaburcu transitiyle beraber kendisini gösterdi. Teknolojiyle alakalı, e, sosyal medyayla alakalı gündemlerin e, ön plana çıktığı bir süreç oldu. E, ve burada aslında hayatımızda bizi toplumsal norm veya e, el alem ne der baskısının nasıl etkilediğini fark ettiğimiz bir yıl oldu arkadaşlar. Yani bizim bireysel olarak hayatımıza getirmek istediklerimiz ve insanların e, üzerimizde bıraktığı o, yılların getirmiş olduğu birikim ve karmik enerjiyi aslında Satürn'ün bu 11. ev ziyaretiyle beraber deneyimlemiş olduk. Burada Uranüs'ün 2018 yılından bu tarafa Boğa Burcu'nda ilerlemesiyle beraber para piyasaları, ekonomi, e, paraya atfetmiş olduğumuz değer, sahip olduklarımız elimizdekilerle ilgili e, bir takım gündemler içerdiğini zaten e, yıllardır söylüyoruz. 2018 yılından bu tarafa söylüyorum ben de özellikle e, yıllar önce bir video çekmiştim. Uranüs'ün Burcu ziyaretine ilişkin. E, Tabi o zamanlar oldukça büyük yankı yandırmıştı. O zamanlar herhangi bir şekilde e, hayatımızda somut olarak gözlemleyebileceğimiz şeyler değildi. Ancak bunlar öngörülerdi ve bu öngörüler e, sırasıyla gerçekleşmekte arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz kripto paraların Uranüs e, Boğa transitiyle beraber hayatımıza dahil olduğu banka, bankacılık sistemlerinin artık güncellenmeye ve değişmeye başladı. Özellikle bankaların artık eski hükmünü ve geçerliliğini yitirdiği. E, dövizin e, diğer e, paraların, altının, gümüşün e, çok bariz bir şekilde Yükselişe geçtiği bir e, süreçten geçiyoruz biliyorsunuz ki. E, para piyasalarında dalgalanmalar, ani gelişmelerin olacağını zaten Uranüs'ün boğa burcu ziyaretiyle beraber biliyorduk. Ve e, bu, bu süreçte özellikle e, paramızı belli bir oranda muhafaza etmemiz, fazla risk almamamız gerekiyordu ama biz her ne yaparsak yapalım zaten bu alanda büyük bir dönüşüm, büyük bir özgürleşme yaşayacağımız da belliydi. Özellikle 2021 senesi pandemiden sonra e, Satürn-Uranüs karesiyle beraber Ekonomik anlamda bu işin yansımalarını bizlere gösterdiğinden e, bu alanda aslında pandeminin e, bir başlangıç olduğunu devam eden süreçte ekonomik yansımalarının daha büyük olduğunu parayla para piyasalarıyla alakalı döviz altın gümüş ve e, kripto paralarla alakalı e, bir takım yeni çözüm yollarının bulunduğunu e, gösteren bir etkileşimden bahsediyoruz. Bu nedenle e, burada aslında bu sıkışmaların, bu gerilmelerin 2021 Şubat, 2021 Haziran ve son olarak 24 Aralık 2021 tarihinde e, tam olarak kendisini göstereceğini söyleyebiliriz. Yani ekonomik anlamda kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bir tarafımız e, yeni bir şeyler yapmak isterken bir tarafımız da baskıyla e, karşı karşıya kalıyor. Özellikle Venüs retrosunun başlaması ikizler dolunayla devam eden süreçte. E, zaten ekonomik anlamda özellikle ülkemizin bir takım tedbirler alacağını e, para piyasalarıyla alakalı dalgalanmaların daha çok artacağını e, ve bu süreçte yapılacak yatırımların çok daha sağduyu dolu bir şekilde e, gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştik. E, Şimdi ise zaten bunları e, somut bir şekilde gözlemliyoruz. Ancak bunlar e, bir şekilde retro itibaren değiştirilmiş süreci tam olarak yansıtacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bunlar e, açıkçası biraz geçici çözümler gibi gözüküyor. Gerçekten sağlam e, temellendirilen bir takım önlemler alınmazsa e, retro bitiminde bizi çok daha büyük bir e, ekonomik kriz bekliyor olacak. Ve aslında bu Satürn-Uranüs karesinin bu etkileşimiyle beraber e, bu alandaki dalgalanmalar, kısıtlamalar ve Hangi tarafı seçiyorsun? Gerçekten toplumsal e, normları mı yoksa e, farklı ve sıradan bugüne kadar yapmadığın bir e, e, eylemimi yapmaya çalışıyorsun e, ve sen hangi tarafı seçiyorsun bu alanda? Yani bir tarafımız eskiyi ararken, bir tarafımız alıştığı yerleri ararken, bir tarafımız özgürleşmek istiyor, değişmek istiyor, güncellenmek istiyor. Bu iki enerjinin arasında sıkışıp kalmış gibiyiz. 2021 senesinin tamamı bu şekilde ilerledi arkadaşlar. Çünkü büyük bir kırılma yaşıyoruz. Artık kabuğumuzdan yavaş yavaş çıkarken tabii ki tam olarak arkamızda geçmişimizi bırakamayız ve onun yansımaları, onun gölgesiyle beraber hareket ediyoruz. Ancak bir tarafımızda artık bir şeylerin değiştiği, değiştiğini güncellendiğini eskisi gibi devam edemeyeceğimizi biliyor ve e, içimizde özgürleşmek isteyen yeni bir yola girmek isteyen yeni bakış açıları benimsemek isteyen belki yeni insanlarla tanışmak yeni bir ülkede hayata başlamak her şey sıfırdan başlamak her şeyden özgürleşmek isteyen bir tarafımız bir tarafımız ise otur oturduğun yerde bugüne kadar kimse yapamamış sen nasıl yapacaksın gibi e, konuşmalar gerçekleştiriyor arkadaşlar. İşte bizler tüm bu keşmekeşin içerisindeyken aslında bunu 24 Aralık tarihinde çok daha yoğun bir şekilde tekrar yaşayacağız. Aslında bu enerjinin etkisi altına da girdik arkadaşlar. Şu an yaşadığımız o nereye doğru gitmeliyim? Hayatım hangi yönde akmalı? Bir değişim enerjisini üzerimde hissediyorum ama ne yapmam gerektiğini artık bilemiyorum. Gerçekten e, bu konuda çaresizim. Önümde iki seçenek var, iki yol var ama ikisi de birbirinden karışık, birbirinden muallak ya aynı hayatıma devam edeceğim ve bu sıkıntılı e, kısır döngüde hayatımı idame ettireceğim ya da benim için bilinmeyen, risk barındıran o yola gireceğim dediğimiz bir e, süreci tekrar bize hatırlatacak. Burada Uranüs bir şeyleri değiştirmek, güncellemek ve aynı zamanda özgürleştirmek istiyor. Özellikle ekonomik anlamda büyük gündemlerin, bomba etkisi yaratacak gündemlerin, hükümetlerin tedbirlerinin, devletlerin tedbirlerinin ön plana çıkacağı, belki bu alanda artık kontrolsüz bir güç söz konusu ise bunun belli bir oranda kısıtlamaya maruz kalacağı bir etkiden bahsediyoruz. Satürn baskısıyla beraber belli bir oranda kontrol edilebilir hale gelecek ekonomik piyasalar e, bu etkiyle beraber. Ancak tabii ki Burada dediğim gibi satürn emek ister, çaba ister, samimiyet ister ve gerçek bir eylem ister arkadaşlar. Eğer gerçek manada somut karşılığını bulamayan bir tedbir ise bu şayet. Sonrasındaki süreçte Uranüs'ün etkisiyle beraber ani bir şekilde patlama yaşatacaktır arkadaşlar bize. Bireysel hayatlarımızda ise artık bir şeylerin son noktasına geldiğimizi, bir kırılmanın, bir gerilimin son noktasına geldiğimizi ve hayatın artık sinir bozucu bir hal almaya başladığını hissettiren etkileşimlerdir bunlar. Burada biraz daha esnek olabilmek, biraz daha adaptasyon kabiliyetimizi geliştirebilmek fayda sağlayacaktır. Aslında bu kırılmalar, bu sert açılar ve enerjiler bizi büyük bir sıçramayla bir sonraki levele atlatan etkileşimlerdir. Tekamül yolculuğumuzda. Ne zaman çok sıkıştığımızı, ne zaman çaresiz kaldığımızı artık hayatın çekilmez olduğunu düşünüyorsak şayet bu alanda demek ki bir yolun sonuna geldik ve büyük bir sıçramayla bir sonraki aşamaya doğru yönlendiriliyoruz anlamına geliyor arkadaşlar. E, bu etkiyi her birimizin e, bireysel olarak farklı farklı alanlarda yoğun bir şekilde hissettiğini biliyorum. Özellikle de tabii ki dereceler tetikleniyorsa bunu bariz bir şekilde somut olarak da hissediyor olabilirsiniz hayatınızda. 2021'in artık son raddesine geldiğinizi, olayın artık boğazınızda son kez düğümlendiğini hissediyor olabilirsiniz. Ve belki burada... Artık bir şeyleri söylemek, artık bir şeyleri yapmak, eyleme geçmek, harekete geçmek, e, aksiyon almak isterken bir taraftan da hala bizi arkaya çekmeye çalışan o iplerden ve prangalardan kurtulamamış olmanın verdiği acı, ızdırap bizi ciddi anlamda sıkıştıracak gibi gözüküyor. Bu sıkışmaları ben faydalı görüyorum dediğim gibi eğer sıkışma olmazsa zorluk olmazsa ilerleme de olmaz değişim de olmaz güncelleme de olmaz arkadaşlar bu da demek oluyor ki e, bazı şeyleri değiştirmeden güncellemeden e, veya zorlaştırmadan hayatımızda ilerleyemiyoruz ve bir şekilde mevcut düzenimizde konfor alanımızda kalmaya devam ediyoruz ve dolayısıyla gelişemiyoruz. Yani bunlar e, tabii ki bütün astrolojik e, göksel faktörler aslında bizim tamamen tekamülümüz, gelişmemiz ve e, bir üst versiyonumuza çıkabilmemiz adına gerçekleşen eylemlerdir arkadaşlar. Bu minvalde değerlendirirsek aslında yaşamış olduğumuz bireysel sıkıntıları da daha hafif şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum. Zannetmeyin ki kimse sıkıntı yaşamıyor. Zannetmeyin ki kimse bu alanda sıkışmış, hissetmiyor kendisini. İnanın hepimizin hayatında, farklı farklı alanlarda artık avazı çıktığı kadar bağırmak isteyecek seviyeye gelmiş bir birikmişlik var arkadaşlar. Zaten yaşanan kitlesel olaylar, toplumsal olaylar bizi belli bir psikolojik evreye getirdi. Bunun yanı sıra baktığımızda... Bireysel hayatlarımızda da işler çok istediğimiz şekilde ilerlemiyor. Ama birçoğunuz da şunu söyleyecektir eminim 2021 senesinde uzun zamandır cesaret edemediğim şeyleri yaptım. Kendimi keşfettim uzun zamandır ayrılmak istiyordum bu sene ayrıldım veya ayrılmaya yönelik bir adım attım uzun zamandır memnun olmadığım işimden ayrılmaya yönelik artık rahatım özgürüm bunu söyleyecek arkadaşlarımız da vardır lütfen yorumlarda paylaşırsanız sevinirim 2021 neyi fark etmenizi sağladı hangi alanda cesaret edip de yapamadıklarınızı artık yapar hale veya yapmasanız bile artık yapmaya cesaret eder hale geldiniz lütfen yorumlarda konuşalım arkadaşlar e, bu videonun altında konuşmak istiyorum sizlerle. Çünkü 2021'in e, bu şekilde geleceğinden aslında bahsetmiştik. 2020 ile başlayan süreç, 2020'de e, artık bir şeyleri idrak etmeye çalışırken ne oluyor duygusu içerisindeyken 2021'de anladık ki işler artık kontrolden çıkıyor. Ve değişim şart arkadaşlar. Bu değişimin şart olduğuna ilişkin aslında en büyük etkiyi Satürn Uranüs karesi bizlere hatırlattı. Hem Şubat hem Haziran hem de Aralık ayında bu kırılmaları yaşadık arkadaşlar. Şöyle bir geriye dönüp bakın bakalım. Şubat'ta, Haziran'da e, hangi dönüm noktalarından geçtiniz? Tabii ki burada e, özellikle bu etkinin yıl boyunca hakim olduğunu da unutmamakta fayda var ama en yoğun enerjiyi bu aylarda hissettiğimizden de bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet, e, satürn Uranüs karesi bir taraftan özgürleşmek isteyen, bir taraftan eskiyi muhafaza etmek isteyen o ee, keşmekeş o sıkıntılı hal ee, bu 24 Aralık'ta artık son kez bize bir takım hatırlatmalar yapacak sen Şubat'ta Haziran'da neyi fark ettin de eyleme geçmedin hangi değişikliği hayatına entegre etmedin hangi alanlarda artık değişmek ve hayatı e, hayatın direksiyonunu eline almak adına hangi alanlarda pasif kaldın Bunları bize tekrar gösteriyor olacak arkadaşlar. Artık bize yarar sağlamayan, artık bizim için geçerliliğini yitirmiş e, kişiler, olaylar, koşullar, durumlar her neyse. Buna ilişkin bak burada artık e, ilerleyemiyorsun. Artık nasibin buradan ilerlemiyor. Kendi yoluna doğru seni yönlendiriyoruz ancak sen konfor alanında kalmaya yönelik bir direnç gösteriyorsun. Lütfen... Sana gösterilen seçeneklere biraz daha esnek yaklaş şeklinde konuşuyor sanki. Burada evet gerginlik, endişe, hat safhaya ulaşabilir arkadaşlar. Satürn-Uranüs karesiyle ile beraber sinir seviyemiz gerçekten yüksek e, alanlara gelebilir. E, biraz e, Uranüs bu alanda e, bir şeyleri hemen yıkıp yıkmak, e, hemen kopartmak, hemen tepki vermek şeklinde çalışabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Hayır. Aslında bu bir süreç arkadaşlar. Bu dönemde enerjilerimiz ne kadar yoğunlaşmış ve sıkışmış olursa olsun aslında e, biz bunların sinyallerini yıl başından beri alıyoruz. Yani bu yeni olan bir şey değil. Bu şekilde bakarak değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Eğer siz yılbaşından beri karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmediyseniz özgürleşmeniz gereken yerlerden özgürleşmediyseniz bu kadar büyük enerji sıkışmasını işte bu yüzden yaşıyorsunuz. Bu şekilde değerlendirmeniz daha doğru olacaktır. Bağlılıklar, sorumluluklar, mecburiyetler, düzen ve istikrar satürnün konusudur. Bunlara ilişkin bu bağlılığın temel motivasyonu nedir? Gerçekten bu bağlılığa, bu duruma tutunmanızın sebebi nedir? Buna ilişkin artık büyük bir farkındalık yaşayacağımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Artık köhnemiş, modası geçmiş, bize hizmet etmeyen şeylerden kurtulmanın zamanıdır. Belki de 2021'e girmeden önce Sırtımızdaki o yükleri artık atmak için Sistem bizi sıkıştırıyor Cezalandırmıyor asla Cezalandırmıyor ama sıkıştırıyor Artık belki de Sistemin topu eline alması gereken Bir süreç çünkü bizlere arkadaşlar Mevcut durumumuzu muhafaza etmek adına Her şeyimizi kaybetmeye hazırızdır İnsanın yapısı genelde bu şekilde Bir Senkronizasyon yaşıyor Dolayısıyla e, i̇lla elimizdekileri kaybetmeyelim çok da fazla ilerlemeyelim e, ama bugünkü şeyleri muhafaza edelim Uranüs boğa burcuna zaten bize en çok bu konuda şaşırttı arkadaşlar benim dedikleriniz, sahip olduğunuzu düşündüklerinizle sınandınız. Dolayısıyla aslında hiçbir şeyin sahibi olmadığınızı, her şeyin değiştiğiniz zamanla beraber her şeyin yenilendiğini ve güncellendiğini hatırlatan bir etkileşimden bahsediyoruz. Bu anlamda zaten en büyük sınavı ekonomik olarak verdik ve sağlık alanında verdik arkadaşlar. Demek ki her şey aslında değişiyor, güncelleniyor ve yenileniyor. Hiçbir şey bize ait değil. Hiçbir şey tam olarak bizim değil arkadaşlar. Teknoloji ile alakalı kripto paralarla alakalı evet yeni gündemler söz konusu olabilir. Bu alanlarda bazen e, bazı kısıtlamalar, bazı baskıcı tavırlar ve tutumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, dün itibariyle yaşamış olduğumuz o ekonomik da aslında bu etkinin bir yansıması olarak e, değerlendirilebileceğini düşünüyorum. E, bunlar devam edecektir Venüs Retro sürecinde ancak dediğim gibi sağlam bir temel e, söz konusu değilse bunun artık önüne geçilmesi mümkün değil arkadaşlar. 2021 2022 yorumlarında bahsettim. 2022'nin astrolojik gündemini tekrar uzun bir video ile değerlendireceğim. Ee, ancak e, 2022 ciddi anlamda ekonomik e, anlamda daha doğrusu bizleri zorlayacak. Bu yüzden her birimiz tedbirimizi almaya çalışalım. Eski alışkanlıklarımızla, eski tutumlarımızla bu yıldan çok da karlı çıkamayacak gibi gözüküyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Zaten bizler göksel kombinasyonları, ben çok fazla ekonomiye de girmek istemiyorum. Çok ucundan kıyından anlatıyorum. Bu konuda kimsenin sorumluluğunu almak istemiyorum. Ama ancak burada zaten astrolog olmaya gerek yok arkadaşlar. Gidişattan her birimiz haberdarız. Evet şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor. Bu satürn-uranüs karesi ile beraber Yıl boyunca neler yaşadık ve hangi alanlarda tekrar bu değişimleri deneyimliyor olacağız? Hemen Koç burcuyla başlayacağım. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım. 2021 size neyi öğretti? Bunları konuşalım 2022'den neler bekliyorsunuz veya hangi alanlarda video çekmemi istiyorsunuz 2022'ye dair bunları da yorumlarda paylaşırsak çok memnun olacağım. Ben de buna ilişkin sizin talepleriniz doğrultusunda çok fazla ekonomiye girmeden yalnız çok fazla para piyasalarına girmeden taleplerde bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi ben Koç Burcu'yla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları, Satürn Uranüs karesi haritanızın 11. ve 2. evinde etkili oldu. Bir yıl boyunca ve 24 Aralık'ta tekrar bu alanda e, bu etkiyi yoğun bir şekilde hissediyor olacaksınız. Nedir 11. ev, nedir 2. ev? Özellikle parasal konular, kariyer gelirleriniz, geleceğe dair umutlarınız, hayalleriniz, sizin kendinize Bitmiş olduğunuz değer, ihtiva bu alanda bir yıl boyunca önemli olmuş olabilir. Kaynaklarınız, sahip olduklarınız elinizden gittiği zaman yine umutlarınıza, hayallerinize tutunabiliyor musunuz? Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla ilintili olarak yaşamış olduğunuz engellemeler, gecikmeler, belki kariyerinizde yükselemeyişiniz veya hak edişlerinizi alamayışınız, kendinize biçmiş olduğunuz anlamla alakalı sizleri sıkıntıya sokuyor mu? Bununla alakalı hem Şubat hem Haziran hem de son olarak Aralık ayında son sınavmaları yaşıyor olacaksınız. Belki de e, elinizden e, her şey gitse de kaybolsa da, Yine de sizi ayakta tutan şeyin umudunuz, hayaliniz, hedefiniz olduğunu fark etmenizin son kez hatırlatmasını yapacak bir etkileşim olacak bu Satürn-Uranüs karesi. Umarım en güzel biçimde değerlendiririz. Neler yaşadığınızı bu yıl yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Satürn-Uranüs karesini en yoğun, en etkili hissedenlerden birisi de sizsiniz. Zaten Uranüs burcunuza girdiğinden beri olmazları olduruyorsunuz. Yapmam dediğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Gerçekten hayatınızda büyük bir eleme, büyük bir değişim sürecinden geçmektesiniz. Burada Uranüs'ün birinci evinizden geçişi, Satürn'ün onuncu elinizden geçişi, hayatınızın kritik alanlarında, kritik süreçlerinde yaşadığınız o daralmanın, o sıkıntının artık sizi farklı bir noktaya götüreceğini gösteriyor. Artık e, üzerinizdeki baskının farkındasınız sevgili boğa burçları. Evet toplumsal bir baskı, toplumsal bir sorumluluk, belki otorite figürleriyle, belki resmi kurumlarla, devletle, babayla veya patronla fark etmez ama siz artık ne istediğinizi biliyorsunuz ve bu üzerinizdeki baskının bu toplumsal normların da üstesinden gelerek kendi hayatınızı bu normlara entegre ederek özgün fikirler bulma noktasında hem Şubat hem Haziran son olarak Aralık ayında bu etkileri artık iyice sıkışarak hissedeceksiniz. Kariyeriniz ve geleceğinize dair önemli bir seçim yapmanız gerekebilir. Evet özgünsünüz, çılgınsınız ve farklı şeyler yapmak istiyorsunuz ama belki de burada bir takım sorumlulukları yerine getirmeniz gerekecek. Özellikle kariyer hayatınızla alakalı Önemli sorumluluklar yine kapınızda olacak sevgili boğa burçlarım. Ancak büyük bir değişim. Büyük bir şans sürecine doğru giriş yapmaktasınız. Umarım keyifli olur. Neler yaşadığınız 2021'de yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Satürn Uranüs karesini... 12. ev ve aynı zamanda 9. evde yaşıyorsunuz. Siz bu etkiyi 2021 senesi boyunca daha soyut alanda deneyimlediniz. Özellikle hayata dair inançlarınız, hedefleriniz, yargılarınız değişti. Burada manevi bir öğretinin peşinden gitmiş olabilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı fikirler, hedefler hayata geçmiş veya geçecek olabilir. İlk defa belki yurt dışına taşınmayı düşündünüz. Belki yeni bir eğitim almaya karar verdiniz. Belki artık hayatınızda bugüne kadar inandığınız bütün değer yargılarını çöpe atıp artık kendinize daha özgün, daha farklı, daha marjinal bir değer yargısı edindiniz. İnançlarınız değişti. Ee, sizin inançlarınızı sorgulamaya, değişmeye yönelik e, vermiş olduğunuz bir takım sınavlar oldu. Sevgili İkizler Burçları bu süreçe itibariyle. Burada e, özellikle... Bir şekilde kendinizi farklı alanlarda e, yansıtmayı, farklı bakış açıları geliştirmeyi, özellikle geçmişteki kayıplarınız, travmalarınız, sizi yoran, zihninizde hırpalayan her ne varsa buna ilişkin artık alternatif yöntemler bulmaya başladınız ve artık sanki bu işin nasıl altından kalkacağınızı da biliyorsunuz. Özellikle 2021 senesi gerçekten çok çetin şartlarla size kendinizi buldurdu ve yeni bir siz doğurdu resmen. Merak ediyorum neler yaşadığınızı bu yıl itibariyle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Bakalım bu son satürn-uranüs karesi sizlere neler getirecek. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Satürn-uranüs karesini haritanızın 11. evinde. Ve sekizinci evinde deneyimlediniz. Parasal konular gündemdeydi, paylaşımlar gündemdeydi. Bunun yanı sıra gelirler, giderler, harcamalar, ödemeler, krizler, dostluklar, arkadaşlıklar hayatınızın birçok alanında bu kırılmaları yaşadınız. Özellikle e, bu süreç itibariyle başkalarından beklediğiniz destekleri istediğiniz oranda görmemiş olabilirsiniz. Destek beklemediğiniz yerlerden destek görmüş olabilirsiniz. Dostluklarınızı sınavdan geçirdiniz sevgili yengeç burçları. Kim sizin yanınızda, kim sizinle beraber Bunları 2021 senesi boyunca çok net bir şekilde gördüğünüzü düşünüyorum. Özellikle Şubat, Haziran ve son olarak da Aralık ayı itibariyle. Kariyer gelirlerinizle ilgili istediğiniz noktaya gele gelememiş olabilirsiniz. Büyük yatırımlar yapamamış olabilirsiniz. Belki bir çoğunuzun borcu, harcı e, mevcut durumunda hayallerini gerçekleştirmek adına zorlandığı süreçler söz konusu olmuş olabilir. E, burada artık e, kendinize yeni bir rota çiziyorsunuz. Evet yanınızda olanlar var, size destek olanlar var ama belki de 2021'e başladığınız kişiler değil bu kişiler ancak siz de Kimin yanında ne kadar olmanız gerektiğini, krizlerin üstesinden nasıl gelmeniz gerektiğini çok iyi öğrendiniz. Merak ediyorum 2021'de bu kare sizlere neler yaşattığı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız da yine çok mutlu edersiniz beni. Heyecanla bekliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları, satürn-uranüs karesinin en çok etkilediği burçlardan birisi de siz oldunuz sevgili aslanlar. 2021 nasıl geçti? Gerçekten şu an durup belki onu düşünüyorsunuz. Kimler geldi, kimler geçti? Nelerden vazgeçtim, neler beni bıraktı? Gerçekten hem ay düğümleri hem satürn-uranüs karesi sizi ciddi anlamda hırpalamış olabilir sevgili aslan burçları. Özellikle değişime direnç gösteren siz sevgili aslan burçları için söylüyorum. Evet, şimdi Şubat, Haziran ve son olarak Aralık ayında yine bu alanlardan sınavlar veriyoruz. Hangi alanlardan? 7. ev ve 10. ev alanlarında. Özellikle evlilik hayatınız, ortaklıklarınız, iş girişimleriniz, kariyeriniz, toplumda tanınma biçiminizle alakalı. Çok radikal değişimler yaşamış veya büyük çılgınlıklar yapmak istemiş olabilirsiniz. Belki hani bir şekilde emekli olmak istediniz, istifanızı vermek istediniz, belki boşanmak istediniz, belki aniden evlenmek istediniz ama... İlişkilerdeki sorumluluklar, yükümlülükler sizi bu çılgınlıkları yapmaya, e, bu farklılıkları gerçekleştirmeye e, mani olacak şekilde etkilemiş olabilir. E, dolayısıyla içinizde evet böyle kaynayan bir ateş var. Bir şeyleri artık insanların içine çıkıp haykırmak, kırmak, bağırmak istiyorsunuz belki. Ben aslında bu değilim, ben bunu yapmak istiyorum diye ama... Gel gör ki sorumluluklarınız, yükümlülükleriniz, diğer insanlarla olan ilişkileriniz buna engel oluyor. Neler yaşadınız 2021'de yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Aralık ayında bu etkiyi tekrar hissedeceksiniz. Şöyle bir 2021'inizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Bu vesileyle de bunu sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Satürn Uranüs karesi sizin haritanızda. 6. ve 9. evlerde etkili oldu. Evet 6. E, evinizde kova burcunda özellikle Satürn'ün bulunması iş hayatınızla alakalı gündelik e, koşuşturmacalarınızla alakalı bir takım sorumluluklar yükümlülükler yükledi size. Belki çok fazla iş yüküyle boğuşmuş olabilirsiniz. Belki çok hoşunuza gitmeyen bir iş ortamında çalışmış olabilirsiniz. Ancak Uranüs'te 9. evinizde yeni bir yol arayışı içerisinde, yeni bir yön arayışı içerisinde bir heyecan duyuyorsunuz. Sanki sizi bekleyen yeni bir yol var, yeni bir yön var. Ve bunun heyecanıyla yanıp tutuşurken bir taraftan da günlük hayatta yapılması gerekenler, alınması gerekenler, satılması gerekenler gibi sığ bir konuyla uğraşmak sizi ciddi anlamda yoruyor sanki. Burada e, yeni bir felsefe, yeni bir e, yolculuk, yeni bir inanç. Belki e, yeni bir yaşam yolculuğuna giriş yapmak adına e, bir takım fikirleriniz var, bazı araştırmalarınız var, artık hayata karşı bakış açınızı değiştirdiniz belki e, hayatınızın rutinlerini de değiştirmek istiyorsunuz bu bağlamda ancak e, sorumluluklar bir şekilde yakanıza yapışıyor gibi. Özellikle Şubat, Haziran ve Aralık aylarında bu etkiyi yoğun bir şekilde hissetmiş olabilirsiniz, sizi çağıran bir yerler var ancak siz yine de aynı şeyleri yapmaya devam etmek zorundasınız gibi mecburiyetler yüzünden. Neler yaşadınız 2021'de? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Özellikle Şubat ve Haziran aylarında bu mesajı aldıysanız zaten aralık ayında bu etkiyi çok sıkıntılı bir şekilde yaşamayacaksınız. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Satürn Uranüs karesi sizin haritanızda 8. ev ve aynı zamanda 5. evde etkili oldu. Aslında 2018 yılından bu tarafa Ortaklaşa paralar, borçlar, krediler, ödemelerle alakalı beklenmedik durumlarla karşı karşıya olmuş olabilirsiniz. Aynı zamanda 8. ev dönüşümün evidir, krizlerin evidir. Dolayısıyla bu alanda özellikle e, hayatınızda büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğinizde söylesek herhalde yanılmış olmayız 2018 yılından bu tarafa. 5. evden geçen Satürn'e 2021 senesi boyunca kare görünümü yapan 8. eve baktığımız zaman özellikle aşk hayatınızla alakalı derin bir dönüşüm süreci içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Tutkularınız, arzularınız, isteklerinizle ilgili olarak bir tarafınız tutkularınızın ve arzularınızın peşinden gitmek isterken bir tarafınız da bu durdurak tanımayan duruma baskı uygulamış olabilirim. Veya çocuklarınızla alakalı sorumluluklarınız veya eğlenceye bakış açınızla alakalı ciddi tutumunuz belki de zaman zaman risk almaktan sizi alıkoymuş olabilir. Tekrardan Şubat, Haziran ve Aralık aylarında yaşamış olacağımız etkileşim aslında yıl sonunda tekrardan kendisini gösteriyor ama yıl boyunca da etkiliydi arkadaşlar. Özellikle parasal konularda risk almakla alakalı, belli bir riski göze almakla alakalı, bunun yanı sıra aşk hayatınızla alakalı riskler almakla alakalı. E, 2021 senesi boyunca neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bir benzerini Aralık ayında tekrar yaşayabiliriz gibi gözüküyor. Umarım e, doğru yolu seçersiniz. Umarım bu keşmekeşten kurtulursunuz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Satürn Uranüs karesi sizi de oldukça etkiledi 2021 senesinde boyunca gerçekten çok büyük kırılmalar, çok büyük dönüşümler yaşamış olabilirsiniz. Özellikle 4. evinizden geçen Satürn ev, yuva, aile köklerinizle olan ilişkileriniz noktasında büyük bir dönüşüm sürecini Size deneyimletti. Ee, ve burada birçoğunuz yeniden hayatını inşa etmiş. Eski değerleri tamamen yıkmış olabilir. Merak ediyorum 2021 senesinde nelerle sınandığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Uranüs 7. evinizdeydi. Satürn 4. evinizdeydi. Bu özellikle evli olan akrep burçları için oldukça kritik bir süreçti arkadaşlar. Şubat-Haziran aylarında bu durum tetiklendi. Ve son olarak şimdi Aralık ayında bu etkiyi deneyimliyor olacaksınız. Bu etkiyle beraber özellikle... Evlilik hayatınız, partnerinizin hayatında yaşanan ani değişimler, ortaklı gündemleriniz varsa bunlarla alakalı konular, ailenizle alakalı meseleler, geçmiş yargılarınızı yeniden gözden geçirmek ve özellikle ilişki dünyanıza yansıtmakla alakalı e, tekrar bir kırılma yaşayabilirsiniz. Burada artık bazı ilişkilerin güncellenmesi gerekiyor. Partnerin veya ortağın ani çıkışları, özgürlük ihtiyaçlarını yeni bir formatta yapabilirsiniz. E, Yeniden e, revize etmeniz gerekiyor gibi gözüküyor. Aksi halde ilişkiler e, bitmeye başlayabilir, bitmeye yönelik bir yola doğru girebilir arkadaşlar. Çünkü ilişkiler namına güncelleme yapmanız gereken senelerden birisiydi 2021 senesi. E, ani ilişkilerin başlaması adına da aslında gündemleriniz var. Aniden evlilik kararı alabilirsiniz. Aniden boşanma kararı alabilirsiniz veya evliliğinizde bir takım önemli değişimler söz konusu olabilir. Bakalım neler olacak, zaten benzer deneyimleri yıl boyunca yaşadınız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili yay burçları. Satürn Uranüs karesinden bahsediyoruz. Satürn Uranüs karesi sizin haritanızda 3. ev ve aynı zamanda 6. evde etkili oldu. Özellikle iş hayatınız, gündelik telaşlarınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız, zihniniz, Anlaşmalar, sözleşmeler, yakın çevreniz ve kardeşlerinizle alakalı meseleler deneyimlemiş olabilirsiniz bu süreç itibariyle. Burada e, özellikle Satürn'ün 3. evinizde ilerliyor oluşu... E, Konuşmalarınız, anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, zihniniz noktasında bir takım engellemeler, bazı geleneksel yargılar ile karşı karşıya kaldığınızı gösteriyor. Çok önemli anlaşmalar yapmış olabilirsiniz geçtiğimiz yıl boyunca. Bunun yanı sıra yakın çevrenizle alakalı uğraşmanız gereken durumlar söz konusu olmuş olabilir. Veya söylediğiniz sözlerin, verdiğiniz sözlerin ceremesini çekmiş olabilirsiniz. Ve iş hayatınızla alakalı, özellikle yeni bir işe başladıysanız bununla alakalı... Bazı koşulları değiştirmek istiyorsanız verdiğiniz sözlerin bedelini ödüyormuş gibi hissettirebilir size ve hatta o kadar çok düşünüyorsunuzdur ki o kadar çok çıkmaz da hissediyorsunuzdur ki kendinizi. Belki sağlığınıza bile e, olumsuz sirayetler oluyordur. Bu süreçte biraz daha sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini 2021 senesi boyunca İş hayatınızdaki değişken koşullara adapte olabilmeniz gerektiğini aslında defalarca kez söyledik. Şubat ayında, Haziran ayında ve son olarak şimdi Aralık ayında bu etkiyi yoğun bir şekilde deneyimleyeceğiz. 2021 boyunca neler yaşadınız bu alanda? Merak ediyorum yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlak burçları. Satürn-Uranüs karesinden bahsediyoruz. Ee, yönetici gezegeniniz Satürn 2020'de sizi ciddi anlamda sarstıktan sonra 2021 senesinde ikinci evinize yerleşti. Burada özellikle parasal konularla alakalı zaman zaman engellemeler, gecikmeler, daralmalar, kısıtlamalar yaşamış olabilirsiniz. Ee, bunun yanı sıra kendinize duyduğunuz güven, kendinize verdiğiniz değerle alakalı da aslında. Ee, bazı sorgulamalara girmiş olabilirsiniz. Acaba kendinize yeterince değer veriyor musunuz? Özdeğerle alakalı bir sorun, bir sıkıntı var mı? Veya çevrenizde yaşadığınız olaylar aslında buna mı dayanıyor? Ee, bunları hatırlatan bir e, dönem, bir süreçti 2021 senesi. Uranüs'e baktığımız zaman Uranüs 5. evinizde özellikle aşk hayatınızda yeterince değer göremediğinizi Aşk hayatınızdaki beklenmedik gelişmelerin zaman zaman sizi aşağı çektiğini, parasal e, konularda aldığınız risklerin size negatif geri dönüşlerini hissetmiş olabilirsiniz. Bazen bir takım riskler almak isteseniz de e, sonrasında bu konuda kendinize yeterince güvenmediğinizi fark ederek geri duruyor olabilirsiniz. Aslında her ne engelle karşılaşıyorsanız tamamen Sizden kendi kendinize koyduğunuz blokajlar ee, Şubat ayında, Haziran ayında bunları zaten görmüş olmanız gerekiyor. Eğer görmediyseniz şimdi tekrar Aralık ayında bu durum karşınıza çıkacak gibi sevgili oğlak Burçları, Özellikle ekonomik anlamda dikkatli olmaması gereken bir süreç. Aşk hayatınızla alakalı da yine e, beklenmedik gelişmeler ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. 2021'de bu alanda neler yaşadınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları 2021 senesinde gerçekten hayatınızda büyük dinamikler değişti hayatı sorgulamaya başladınız daha olgun daha bilgi bir tutumla hayatınıza yaklaşmaya başladınız çünkü satürn'ü birinci elinizde misafir ettiniz ve yıl boyunca da aslında satürn uranüs karesini en yoğun şekilde hisseden burç sizsiniz sevgili kova burçları, çünkü uranüs de dördüncü elinizde haritanızın dip noktasında hayatınızı yeniden yapılandırıyor hayatınızı kökünden değiştiriyor bazı şeylerden, geçmişinizden, alışkanlıklarınızdan, geleneklerinizden, göreneklerinizden tamamen bağımsız bir hayat yapılandırmaya çalışıyor. Ancak Uranüs burada bunu yapılandırmaya çalışırken sizde bazen aşırı geleneksel, aşırı kısıtlayıcı tutumlarla size gelen yeniliklerin, size gelen çarelerin ve çözüm yollarının önüne engel koyuyor gibisiniz. Bu süreçte özellikle Şubat ayında, Haziran ayında e, aile hayatınızla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşanmış olabilir. Belki birçoğunuz taşındınız, belki birçoğunuz boşandınız veya evlendiniz. Ailenizle alakalı e, sürecin kontrolden çıktığını hissettirecek deneyimler yaşadınız. Şimdi ise bu mesajı anlamadıysak şayet Aralık ayında tekrar bu etkiyi deneyimliyor olacağız. Bakalım neler getirecek sizlere özellikle 2021 senesinde neler yaşadınız bu alanda yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum sevgili kova burçları hoşçakalın merhaba sevgili balık burçları satürn uranüs karesi haritanızın 3. ve 12. ev alanlarında etkili olduğu geçtiğimiz yıllar itibariyle özellikle düşünce yapınızın ciddi anlamda değiştiği belki yakın çevrenizle alakalı büyük değişimler yaşadığınız önemli haberler önemli sözler önemli anlaşmalar Belki araç, alımı, satımı gibi gündemlerle uğraştığınız bir e, dönem içerisindesiniz. Satürn ise 12. evinizde özellikle 2021 senesi boyunca ciddi anlamda içinize dönüp, içinizdeki blokajları e, keşfetmenizi sağladı. Geçmişinizde hangi alanlarda tıkanıklık yaşadınız ve niye sürekli olarak o alanlarla alakalı blokajlar ile karşı karşıya kalıyorsunuz? Bunların artık e, cevabını bulmaya başladığınız bir dönem olmuş olabilir. Yakın çevrenizle alakalı bazı kayıplar vermek veya ağzınızdan çıkan sözlerin, etrafınızdaki insanların söylediklerinin büyük olaylara yol açabileceği ilginç bir sene yaşamış olabilirsiniz. Gerçekten uykularınızın kaçtığı, zihninizin çok aktif olduğu, belki rüyalarınızın çıktığı söylediğiniz cümlelerin etkisinin çok daha büyük olduğu bir süreci de işaret eder. Aslında Şubat, Haziran ve son olarak da Aralık ayı itibariyle bu etkiyi en yoğun şekilde yaşasak da 2021 senesi boyunca bu etkiler altındaydık. Neler yaşadınız 2021 senesine yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Hangi haberleri aldınız? Hangi şaşırtıcı gelişmeler ile karşı karşıya kaldınız? Ve hangi konuda düşündüklerinizi hayatınız olumlu ya da olumsuz şekilde çektiniz? Bunları yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Satürn Uranüs karesine dair söylemek istediklerim bunlar. Bakalım bu yoğun enerjiler altında yeni yıla girmeye hazırlanırken hangi değişimler yaşanacak? Mutlaka hayatınızdaki radikal değişimleri paylaşın konuşalım. Umarım fayda olmuştur bu video sizlere dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusal hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.